Merhabalar, evlere kapandığımız bu günlerde bu salgının gidişatıyla ilgili değişik teoriler var. İşte o teorilerden bir tanesini sizlere getirmek istiyorum. Washington Üniversitesi'nin istatistik bölümü tarafından Türkiye için planlanmış iki senaryo. Tabii bu istatistiksel bir çalışma olduğu için Winston Churchill'i hatırlamak lazım. O der ki ben yapmadıkça istatistiklere inanmam. Ama genellikle istatistikler bilimin dil bilme olarak kabul edilir. Yani grameridir. Dolayısıyla istatistikler aslında bize bazı şeyler söyleyebilir. Kesin olmamakla beraber geçmişe dönük veriler değerlendirdiğiniz zaman iyi sonuçlar çıkabilir. Ama geleceğe dönük acaba ne olabilir dediğiniz zaman Türkiye için planlanmış birkaç senaryo var. Bu senaryolardan bakalım. Bir kere planlananlara göre biz 63.000 rakamını daha önce geçtiğimiz için ilk zirveyi geçtiğimizde söyleyebilirim. Ama bu soru Cevabı bu değil. Daha önemli bir soru var. Acaba ikinci bir zirve olur mu? Şimdi günlük vaka sayımızın 20.000'in 20 altına kadar ineceği iyi bir senaryo var. O da Temmuz sonunda bu rakama ulaşılabileceğini düşünüyor. Yani daha önümüzde 2-3 ay var. Yaz aylarında etkisini de göz önünde bulundurursak. Fakat bizim için acaba başka bir senaryo daha var mı? Onu düşünmek gerekiyor. Yani Temmuz sonuna kadar çok uzun bir süre o bile iyi senaryo sayılır mı? Kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ama bir doğrulama yapalım. Mesela 18 Nisan itibariyle bu çalışmaya göre vaka aralığının 83.000 ile 121.000 arasında olması lazım. Tabii çok büyük bir fark var. Bizim ise 18 Nisan'da 63.000 rakamına ulaşmışız. Yani en düşük rakamın %77'sine ulaşmışız. Yani böyle bir durumda eğer... Yine aynı şekilde iyi senaryoyu gözden geçirecek olursak Temmuz başında 20.000'in altına inileceği ifade ediliyor. Hadi biz buna bir ay daha şey yapalım. Haziran başı gibi 20.000'in altına inebiliriz. Tabii bu da yaz aylarının bir ayının çöpe gitmesi anlamına geliyor. Peki kötü senaryoda ne var? Kötü senaryoda ise yine doğrulama payımızla beraber kullanalım. Orada da 29 Nisan gibi yani Nisan ayının sonunda bir zirve olacağı ve bunun da 83.600 ile 117.000 vaka arasında olacağı. Ağustos sonunda ancak 30.000'in 30 altına ineceği varsayılıyor. Dolayısıyla birisinde Temmuz sonu öbüründe ise Ağustos sonu var. Demek ki burada şeydi doğrulama payımızı kullanırsak 65.000 önemli bir eşik, 70.000 önemli bir eşik. Bugün pazar 18 Nisan, vaka sayısı 55.000 çıktı. Hani bunu iyi kabul edebiliriz ve inişe geçtiğimizi düşünebiliriz ama böyle bir şey için daha erken bence 29 Nisan'ı yani bu ayın sonunu beklemek gerekiyor. Hatta bayram sonunu da beklemek gerekiyor. Biliyorsunuz bayramda da tam kapanma ile ilgili bir takım söylentiler var. Tabii bugün pazar günü Yoğun Bakım Derneği Başkanı gene çıktı. Durum çok kötü Yoğun bakım kapasitelerimiz dolmak üzere dedi. Dolayısıyla bizim önümüzde iki seçenek var. Bir tanesi aşılama, diğeri ise kapanma. Şimdi aşılama denilince Türkiye'nin de içerisinde olduğu bu vakayı size getireyim. Bu Türkiye dünyada aşılama açısından 10. sırada. Fakat vaka sayılarımızda bir düşüş daha henüz olmadı. Buna karşın bakın İsrail nüfusunun %100'ünden fazlasını açılmış durumda ve plajlarda insanlar denize giriyor ve İngiltere'de de paplar açıldı. Dolayısıyla biz bu istatistiklere güvenmektense önümüzdeki Haziran ayına kadar oldukça sıkıntılı günler geçireceğimizi söylememiz mümkün. İnşallah yakın bir zamanda hafta sonu bisiklete binebiliriz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.